Zengin olmak istiyorsun, kumar mı oynasan? Hayır olmaz. Peki hırsızlık yapsan? O hiç olmaz. Faiz yesen? O da olmaz. Ne yapacağız o zaman? Allah Resulü buyuruyor ki, Kim her gün yüz defa, La ilahe illallah, el melikül hakkül mübin der ise, Allah Celle Celaluhu ona zenginlik verir ve onu kabir yalnızlığından korur. İşte reçete belli kardeşlerim. Öyleyse bize düşen uygulamaktır.